Metaverse'e, NFT'lere veya diğer kripto varlıklara yatırım yapmak isteyenlerin merakla beklediği bölümde karşınızdayım. Hangi Metaverse ekosistemini seçtiğimi ve hangi coin'e uzun vadede yatırım yaptığımı anlatıyorum. Ama önce 4 tane uyarım var. Beni dinlerken mutlaka göz önüne almanız gereken şeyler bunlar. Bir tanesi benim bu coin'de yatırımım var. Yani tarafsız değilim, objektif değilim. Çok fenomen objektifmiş gibi davranıyor. Ben değilim, ben burada tarafım. O yüzden anlattıklarım abartılı olabilir, subjektif olabilir, yanlış olabilir. Bunu sakın unutmayın. Sizi kandırmaya asla çalışmam ama insan bir şey yatırım yapınca o konuya biraz daha başka gözlerle bakabiliyor doğrusu. İkincisi ben bir gamer değilim. Oyunları pek oynamıyorum. Bu ekosistemin ilk oyunu olan Tamsları oynadım. Sevdim. Fena bir oyun değil, eğlenceli. Ama bir oyun uzmanı değilim. O yüzden oyunları başka oyunlarla karşılaştırıp, en iyi oyun budur vesaire diyemem. Ben başkalarının yorumlarına, iyi gemirlerin görüşlerine burada yer veriyorum. Ve onların anlattıkları çerçevesine bakmaya çalışıyorum dünyaya. Üçüncüsü, ben bir blockchain uzmanı değilim. Ben işletme mezunu birisiyim, bir yazılımcı değilim, bir mühendis değilim. Blockchain'i mümkün olduğunca anlamaya çalışıyorum. Üzerinde çok insanla konuşuyorum, araştırmalar yapıyorum. Bilgi seviyem belli bir yere geldi ama yani bugün oturup da bu ekosistemin koduna baksam oradaki hataları miyim güvenlik açıklarını miyim asla. Lütfen bu çerçevede de seçtiğim herhangi bir dijital ekosistemde hatalar yapabileceği olacağımı ve buralarda bazı teknik dijital sorunlar olabileceğini asla unutmayın. Ve son olarak da aslında bütün bu anlatkanın devamı. Ben asla yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece kendim neye yatırım yapıyorum? Kriterlerim neler? Neye göre seçim yapıyorum? Konusunda bilgiler paylaşıyorum ve sizleri biraz eğitmeye çalışıyorum. Benim temel görevim bir eğitimcilik. Ben hep eğitimci oldum. Büyük şirketlere eğitim verdim. Bireylere eğitim verdim. Burada da bir eğitimci rolündeyim aslında. Ama şunu görüyorum. Bu dünyalara çok büyük ilgi var ve ortada bir sürü boş işler, boş sözlerle sizleri gaza getiren fenomenler vesaireler var. Onlara bir alternatif olmak istiyorum açıkçası. Diyorum ki ben araştırdığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla ve taraflı veya tarafsız olduğumu o konuda net söyleyerek bölümlere başlamak istiyorum. Çünkü bundan sonraki bölümlerde biraz hem ise senetleri bazında hem coin'ler bazında paylaşımlarım olacak. Lütfen bu dört meseleyi unutmayın. Seçtiğim Metaverse ekosistemini anlatmaya başlamadan önce küçük bir ricam var sizden. Lütfen şimdiden bir like çok iyi olur. Orada bir çan işareti var ya ona bir tıklayın ki videoları mutlaka izliyor olabilin. Buna önemli. Ben çünkü bu işlere gerçekten çok ciddi zaman ayırıyorum, kaynak ayırıyorum. bir karşında görmek istiyorum. Istiyorum. O konuma destek olsan süper. Metaverse evrenine genel olarak çok inanıyorum. Çok büyük işler olacağını düşünüyorum burada ama şu anda bizim vatandaşlarımızın iyi gösterdiği arsa yatırımcılığı o kadar inandığım bir konu değil. Bence Metaverse başka bir şeye doğru şekilleniyor olacak ve bu şekillendiği yerde asıl önemli konu en azından başlangıç için oyunlar olacak. Bu konudaki görüşlerimi daha önce linkini aşağıya açıklamaları ve yukarıya bıraktığım videoda paylaşmıştım. Bu çerçevede bakınca yatırım yapmak istediğim ekosistemi seçerken kendimce bazı kriterler belirledim. Nedir o kriterler? İyi ki oyun kalitesi oyunun kaliteli, eğlenceli, sürükleyici olması gerekiyor. Oyunu bayağı oyunların diyelim çünkü çoğu ekosistem birden fazla oyun sunuyor aslında. İkincisi o oyunları yaratan ve o şirketi yöneten takımın kalitesi benim için çok değerli. Oyundan anlayan bir yandan da bu tip bir büyük girişimi daha önce başarmış insanların peşindeyim biraz. Üçüncüsü merkeziyetsizlik. Çünkü zaten çok fazla oyun var piyasada. Oyun piyasasında bir açlık yok. Burada gelen yeni boyutun desentralizasyon yani merkeziyetsizlik olması lazım. Çünkü bu yeni bir çözüm sunuyor. Özellikle ya oyun için saatler harcayan, vakitlerini harcayan ama bunun karşı hiçbir şey elde edemeyen insanların bundan para kazanmasını sağlıyor. İşte buradan da aslında dördüncü kritere gidiyoruz. Dördüncü kriterim o oyundan para kazanılıyor olması lazım. Beşinci kriterim o oyunda yaratılan şeylerin başka dünyalara, başka evrenlere NFT'ler olarak taşınabiliyor olması gerekiyor. Altıncı kriterim o Oyun ekosisteminin üzerine durduğu token'ın ki burada mesela biz Gala Games ekosistemini seçiyoruz. Oranın da ana token'ı Gala X. Onun ekonomisi önemli. Buna token ekonomisi diyoruz. Ne demek token ekonomisi? Biraz bu videonun içinde bahsetmeye çalışacağım. Ve son olarak da o oyunu destekleyen topluluğun gücü önemli. Yani oyuncuların, o ekosistemi seven insanların gücü önemli. Oyun firmasının, onlarla olan etkileşimi önemli. Ekosistemin canlılığı önemli. Bunlar işte benim seçim kriterlerim. Şimdi bütün bu kriterleri ortaya koyduktan sonra acaba Gala Games benim kriterlerim karşılıyor mu? Ne oranda karşılıyor? Biraz bundan bahsetmekle fayda var. Gala Games ile ilgili ilk sevdiğim şey tek bir oyun olmaması. Bu bir ekosistem. Üzerine şu anda bir tane oyun çalışıyor. Samsar oyunu çalışıyor. Ama çok daha fazla oyun yakında devreye giriyor. Ve oyunlarla ilgili yorumlar genelde olumlu. Gerçi sadece bir oyun tam aktif olduğu için diğer oyunlarla ilgili olan yorumlar biraz hani gösterilen parçalardan demolardan yola çıkarak yapılıyor. Ama şu anda devreye girmekte olan ve girmiş olan oyunların kalitesi güzene benziyor. Hem çok fazla oyun olunca bir tanesi başarısız olursa öbün tutma ihtimali artıyor. Bu da güzel. Bu bir ekosistem çok fazla oyun var ve bütün bu oyunların oynanmasına geçerli bir coin var. Gala coin. O beni mutlu ediyor. Kalay Games'in hoşuma giden ikinci bir yönü kurucu ekibinin gücü oldukça kuvvetli bir ekip var. Kuruculardan Erik Şirmeye ismi biraz söylemesi zor aynı zamanda Zinga'nın da kurucularından Zinga biliyorsunuz gelmiş geçmiş en başarılı oyun firmalarından 7 milyar dolar değerlemesi var. Farmville hayatımıza sokmuştu ve daha sonra pek çok oyunu yakın zamanda belki Atalıana var. Zinga Games aynı zamanda Türk Peak Games'e satın alan şirkettir. Onun kurucularından oyun tecrübesi çok yoğun. Aynı zamanda şirket yönetim tecrübesi, girişimci tecrübesi de güzel. O yönü son derece hoşuma gidiyor. İkinci kurucu ekipte yer alan insan Michael McCarthy. O da hoş bir profil. O da oyunların başkanı burada. O da bir oyun tasarımcısı. O da Zinga Kökenli. Bir de Jason Brink diye bir karakter var yine kurucu ekibin içerisinde. Birleşmiş Milletler'den transfer buraya. Buradaki iletişimi o yönetiyor. Hoşluğu adamında Birleşmiş Milletler'de hep fakirlere yardım işte eşit şansa sahip olma insanlara fırsat götürme gibi projeler üzerine çalışmış. Burada da play to earn yani oyna ve kazanın bu yönde iyi bir girişim olduğunu düşünüyor ve bu misyonu savunuyor. Beni biraz saf görebilirsiniz ama ben hala misyon odaklı şirketleri seviyorum. Bu yönüyle kurucu ekip hem oyun becerileri hem şirket yönetme becerileri ve bir yandan da işte böyle bir misyona adanmayla çok öne çıkıyorlar. Misyona adama derken aslında burada şirketle ilgili sevdiğim üçüncü yön olan misyon meselesine bakmakta fayda var. Gala Games'in kurucuları merkeziyetçi oyunlara bir tepki olarak bunu kurmuşlar. Kurucu Eric özellikle eksi infinityyi izleyince ve orada insanlar ne kadar para kazandığını ve fakirlikten kurtulduğunu görünce bundan çok etkilenmiş. Yanılmıyorsam 2019 Hazırında Gala Games şirketini kurmaya karar vermiş. 2000 gerisi de bu inançlı ve şunu düşünüyorlar. Eğer oyunlara hem eğlenceli hem blockchain tabanlı yaparsak çünkü blockchain tabanlı pek çok oyun pek eğlenceli değil. Burada eğlenceli yaparsak bunu ve blockchain tabanlı yaparsak pek çok insanın bundan para kazanmasını sağlarız. Bu onlara yardımcı olmamızı sağlar. Oyuncuların sadece oyuna vakit harcama değil, bundan bir kariyer inşa etme fırsatı da ortaya çıkar. İşte biz bu misyona inanıyoruz diyorlar. Ben de onların bu misyonunu sevdim, inandırıcı buldum, hoşuma gitti. Tek konu burada para kazanmak değil gibi. Ekibin başka hoşuma giden bir yönü de şirketi kurma şekilleri. Normalde metaverse aslında bütün kripto dünyasında önce işte bir proje anlatılır. Bununla ilgili white paper derler, bir makale yazılır. O sunulur, onun üzerine para toplanmaya başlanır. Para toplanırken ISO yani Initial Coin Offering'ler, eskiden çok popüler halka açma gibi coin'leri halka açma meselesi vardır. NFT'ler satılır. İşte e, Decentraland gibi alanlarda olduğu gibi arazi satarak bu başlar ve daha ortada bir şey yokken önce bir para toplanır. O parayla proje gerçekleştirilir. Bunun mantığı belli yani bundan tamamen vazgeçmek mümkün değil çünkü yatırıma ihtiyaç var ama burada ekibin yönetimi biraz farklı olmuş. Bunlar önce kendi paralarını koyuyorlar ve kendi paralarını koyarak önce ilk oyunu Townstar'ı yaratıyorlar. O Townstar'ın üzerinde insanlar oynamaya, eğlenmeye başlıyor. Daha sonra para toplamaya gidiyorlar. Para toplamaya giderken de öyle risk sermayedarlarına gidip bir anda teslim olmak yerine, sonradan bir yatırma gerçi, NFT satışıyla bu işi yapıyorlar. Önce Townstar oyununda geçerli NFT'leri, şimdi de ileride piyasaya sürecekleri oyundan NFT'lerini satarak para kazanıyorlar. Bir başka içeriye para sokma yöntemleri onu çok yaratıyor buldum. Notlar satmak, düğümler satmak. O ne demek? Biraz üzerine duracağım. Ama kendileri elini taşın altına sokmuşlar. Öyle söyleyelim. Kendi paralarını koymuşlar ve önce bir oyunu gerçekten geliştirmişler. Daha sonra diğer oyunları geliştirmek ve ekosistemi büyütmek için yatırım arayışına çıkmış. Ben bu yönüyle de hoşuma gitti açıkçası. Biraz onların riski aldıklarını ve bu işe inandıklarını görmüş oldum ve bana biraz ahlaklı ve düzgün bir şeymiş duygusu yarattı. Yanılıyor olabilirim. Babamın oğlu değiller ama ben de artık izlenim. Bu oldu açıkçası. Şimdi gelelim Gala Games'e blockchain'i nasıl kullandığı. Çünkü bu onun güvenliğini sağlayan altyapı olacak. Bu onun token ekonomisini sağlayan altyapı olacak. Ve bu onun ileride ölçeklenmesini ve merkezi bir yerlere yenilmeden mesela Amazon'un cloud serverlarını kullanmadan büyüyebilmesini sağlayan altyapı olacak. Benim Gala Games ile ilgili en çok etkilendiğim bölüm burası oldu. Burada düşündükleri teknoloji ve düşündükleri altyapı gerçekten son derece ilgi çekici. Öncelikle şu anda Gala Games Ethereum'un ve BNB'nin altyapılarını kullanıyor. O yönden diğer oyunlardan çok farklı değil. Fakat ileriye yöne olarak kendilerine ait bir sidechain yani bir yan blockchain yaratmak istiyorlar. Bunu yapmak istemediğinin sebebi de böylece Ethereum'un gas fiillerinden yani masraflı altyapısından kurtulmaları, transaksiyonların Gala Meta Börsü'nde hızla ucuz ekonomik bir şekilde yapılabiliyor olması ve kullanıcı deneyimini iyileştirilmesi. Bunu yapmak için de notlardan oluşan bir planları var. Ne demek not? Diyor ki Galagames gel diyor bir bilgisayarı bana ada diyor. Günde 6 saatten fazla adı olman lazım. Bu sırada bilgisayar buradaki transaksiyonları onaylasın. Buradaki işlemlerin gerçekleşmesini sağlıyor olsun. Ben de sana para kazandırayım diyor. Bunlara founder Node veya Kurucu Node diyorlar. Bu Node'lar da ucuz değiller bu arada. 375-380 bin Galaya alabiliyorsunuz. Yani bugünün parasıyla 100 bin civarında fiyatları var. Ve şu ana kadar 24.423 adet Node'u satmışlar. Bu node'a alan insanlar bu node'daki işlemleri yaptıkça günde 6 saat veya daha fazla bilgisayarlarını bu işe adadıkları zaman bundan bir para kazanıyorlar. Bu para nasıl oluyor? Yeni çıkan NFT'lerden onlara bir pay gidiyor. Bir yandan da Gala Games'in tokenı olan GalaX kazanıyorlar. E, şu ana kadar epey karlıya benziyor bu işlemler. Çünkü hem notların değeri artmış bugüne kadar hem de gelen ödüller fena değil. O yüzden 24.423 tane nodu ulaşmışlar bile. Tanesinin 100.000 dolara vardı düşecek olsak fiyatın oldukça değerli bir yatırıma benziyor bu. Bu sistem, bu notlar, bu bilgisayarlar ileride Galaxy Blockchain'inin altyapısını oluşturacaklar. Galaxy Games'in altyapısının altyapısının sadece bu founder notlardan oluşmuyor. İki tip not daha olacak ileride. Öyle söylüyorlar. Bunlardan bir tanesi paid notlar, bir tanesi de free notlar. Paid not yani ödenmiş notlarda yine parayla satın alacak insanlar o notları. Ve belli oyunlara işlem hızı desteği veriyor olacaksınız. Yine bilgisayarınızı oraya adayarak. Free notlar ise ücretsiz olacaklar. Onların da görevi veri saklamak olacak. Böylece üçlü bir altyapıyla gidiyorlar. Bu üçlü altyapıyı yaparken aynı zamanda üç tane ayrı madencik sistemi kullanacaklar. Founder notlar için Bitcoin'in de kullandığı gibi Work of Proof. Paid notları için Ethereum'un 2.0'ı düşündüğü gibi Proof of Stake. Free notlar için ise Proof of Storage yani veri sakladığını ispatlamanla ilgili bir madencik sistemi ve ödül sistemi getirecekler. Ve bu ödül sistemi zaman içerisinde kendi güncelliği olacak. Eğer o anda daha fazla güvenliğe ihtiyaç varsa başka tür notlar para kazanacaklar. Daha fazla veri saklayacaklar satlama ihtiyacı öneme çıktıysa diğer notlar para kazanacaklar. Böylece oldukça enteresan bir yapı kuruyor. Bir de her oyunun kendi içerisinde de bir not yapısının olmasını sağlayarak oyunların hızını da sağlayacağız diyor. Eğer iddiaları doğruysa bu alt yapıyı tamamen kurduklarında yani 50.000 founder not ve diğer notlar hepsini bir araya getirdiklerinde Aylık 100 milyon oyuncuya rahatlıkla hizmet verebileceğiz diyorlar. Ve bu insanlar adeta blockchain'de değil de merkezi bir bilgisayarın hızında oyun oynuyor gibi hissedecekler kendilerini oldukça düşük masraflarla işlerini yapacaklar. NFT ticaretlerini yapacaklar. Oyunlarına eğlenceli oynayacaklar. iddiaları bu. Buraya kadar anlattıklarım hoşunuza gitmese Ve Gala Games'e yatırım yapmak istiyorsanız 3 ayrı yöntem izleyebilirsiniz. Bunlardan en kolayı gidip oradan NFT satın almak. Gala Games mevcut oyunu veya ileride yayınlayacağı oyunlarda kullanılacak pek çok NFT'yi çıkarıyor. Bunları satın alabilirsiniz. Bazen değeri oldukça artmış. Galiba en değerli 3 milyon doları buluyor şu anda. Ama NFT'leri alıp satmak her zaman risklidir ama bu bir yöntem olabilir. İkincisi ben bir not yöneçeceğim diyebilirsiniz. Bu da bir yöntem. Ama mutlaka o not sahibi olmak ve yönetmekle ilgili haklar neler? Burada ne sözler veriyor şirket? Ona bakmakta fayda var. Çünkü ciddi bir yatırım 100 dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz ve eğer Gala X'in yani Gala Games'in ana token'ın değeri artmazsa o not yatırımı çok değerli olmayabilir. Çok iyi fikir olmayabilir. Şimdiye kadar yatıranlar iyi kazanmışlar. Gala Games'e hoşunuza gitmişse buraya yatırım yapmanın üçüncü yolu da bunu tabii token'ı satın almak. Ben de bu yöntemi seçtim. Gala.X isimli token'ını. Buna 50 milyar tane olacak. Toplamda 25 milyarı mint edildi bile. Ve her yıl mintingi yarı yarıya iniyor olacak. Yani burada Bitcoin'e kine benzeyen bir algoritma var. Fakat Bitcoin 4 yılda bir yarıya indirirken burada her yıl yarıya indiriyorlar. Mint edilen coin'ların yarısı... Bu Note yöneticilerine gidiyor olacak. Çünkü onlar bu işe yatırım yapmış durumdalar. Geri kalan yarısı da işte Gala Games'in bir vakıf gibi bir yapısı oraya doğru gidiyor olacak. Orada da oyun geliştiricilerine buna verilecek ki daha iyi oyunlara sahip oluyor olalım. Şu anda kabaca günde 17 milyon adet minting yapılıyor. Dediğim gibi bunun yarısı founder'lara gidiyor. Şimdi böyle baktığımız zaman insanlar şöyle düşünüyorlar bazen. Hani Gala Games büyürse Gala X'te hemen değer artır, artırır. Bundan çok emin değiliz. Çünkü aslında burası biraz karışık. Ve Gala Games'in yöneticileri diyorlar, ki bizim token'ımıza yatırım yapmayın. Bu bir yatırım aracı değil. Bu sadece sistem içerisindeki likiditeyi sağlama ve sistem işleyicini sağlamak için var diyorlar. CoinMarketCap.com'dan baktığımızda aslında değerde müthiş artış olmuş geçen sene. Sonra düşmüş diğer bütün coin'ler gibi. Galiba burada yöneticilerin yapmaya çalıştığı şey Amerikan SPK'sı pek uyandırmamaya çalışıyorlar. Çünkü eğer derlerse ki bunun değeri çok artacak. O zaman hisse senedi gibi işlem görmeye başlıyor ve Amerikan SPK'sı sekin kurallarına tabi oluyor. Sanırım bundan kaçınmak için bunu yapıyorlar. Çünkü sistem Yemin ana eğer yakıtı buysa sistem büyüyecek ki bu değerin artmasını beklemek gerekir. Ama buranın biraz kafa karıştıcı olduğunu söylemekte fayda var. Bir diğer enteresan noktası da bu token'la staking falan yapamıyorsunuz. Yani bu token'ı alıyorsunuz. Bu oyunlar içerisinde bunu kullanabiliyorsunuz. Buralarda NFT alıyorsunuz, satıyorsunuz. İleride oyunlara gelecek yeni özellikler ayarlanıyorsunuz. Node alabiliyorsunuz. Bu token'ı pek çok borsada satabiliyorsunuz. Neredeyse bütün borsalarda satılabiliyor. Ama staking gibi, burning gibi bir takım özellikleri yok. Bu yönüyle Galaxy, Gala X yatırımı çok iyi bir yatırım değil mi biraz tartışmaya açık. Ben iyi olduğunu düşünüyorum çünkü Yöneticilerin söylediğinin aslında tersine, içlerinden geçen bence şu. Bu ekosistem büyüyünce bu token değeri de çok artacak. kadar öyle olmuş, bundan sonrası nasıl olur tahmin etmek kolay değil ama olumlu ve olumsuz yönlerini böylece ortaya koymuş olmak istiyorum. Son olarak oldukça canlı bir topluluğu var Gala Games'in. Hem Twitter hesabını çok sayıda insan izliyor, hem çok kuvvetli Discord kanalları var. Hatta Discord kanalları sadece Gala Games'in tamamı için değil, oyunlar bazında bile var. Mesela Mirandus oyunu çok beklenen oyunlardan bir tanesi. Onun ilgili şu anda bile inanılmaz tartışmalar, sohbetler dönüyor. Gala Games'in burada oyuncuları çok dinlediği, topluluğun kulağına çok ses verdiği, onlarla beraber oyunu geliştirmeye çalıştığı biliniyor. Note yöneticilerin çok büyük bölümü de aynı zamanda iyi birer gamerlar, öyle söyleniyor. Ve gamerlar da bu oyunların nasıl gelişeceği konusunda epey fikir üretiyorlar. Bu yönü de sistemin iyi gibi gözüküyor. Sonuç olarak uzun vadede baktığımızda ben Gala Games'in ilginç ve yatırımda yapmaya değer bir proje olduğunu düşünüyorum. Note yönetmek bana pahalı geldi biraz. E aslında ilk gördüğümde 12 dolar civarında bir node almak. Keşke girse şu anda 100 bin dolarlara geldi ama o fiyatlar çok çabuk değişebilir. Birkaç tane NFT alınabilir. Ucuz NFT'leri bulunca alabilirsiniz ama yani e, bu NFT işi benim tam aklımda haydi aldığı bir iş değil. Ama Gala token'a sahip olmak istedim. Çünkü bu ekosistem büyürse ki büyüyecek gibi gözüküyor çünkü daha çok yeni oyunlar gelecek. Ciddi bir fonlama var. Çok NFT'ler hızlı satılıyor. Node sayısı her gün artıyor. Yani bu parada içeri gelirse bu bahsettiğim tecrübeli yöneticilerin iyi oyunlar yaratacağı Net. Ayrıca burayı bir app dükkanı, app, Apple'ın App Store gibi düşünüyorlar. Sadece kendilerinin geliştireceği değil, bağımsız oyun geliştiricilerin oyunları da bu ekosistemde işleyecek gibi gözüküyor ileride. Bu da bu ekosistemi de daha da canlandırır, daha da güçlendirir. Ve işte Sandbox gibi, Decentraland gibi kapalı ekosistemlere göre ben burayı çok daha heyecan verici buluyorum. Tabi Metaverse'ün bazı önemli özellikleri olan 3 boyutluk mesela burada yok. Ama ben zaten Metaverse'ün 3 boyutlu sistemlerinin daha ziyade büyük merkezi yapılar, Facebook gibi, Apple gibi yapılar tarafından kazanılacağını düşünüyorum. Çünkü daha evvel bahsetmiştim, dağıtık bir yapıyı. Üç boyutlu bir evreni yönetmek teknolojik olarak bana çok kafama yatan bir şey değil. Bu yönden buranın iki boyutlu olması benim hoşuma gidiyor. Evet biliyorum uzun bir video oldu ama bence bir yatırım yapıyorsanız incelemenizi bu şekilde yapmanız lazım. Lütfen siz de gidin daha fazla araştırma yapın. Hem e, yerli hem de yabancı epey çok YouTuber Gala Games'i ele almışlar. Gala Games'i web sitesinden öğrenecek çok şeyler var. Ve kendi yatırım stratejinizi kendiniz çizin. Ben düzenli alımlarla... Asla bir Bitcoin boyutunda değil ama küçük boyutlarda da olsa Gala coin'lu biriktirmeye önümüzdeki birkaç yıl devam etmeyi düşünüyorum. Şu anda benimce epeyce oldu. Değeri geçen sene içerisinde bir ara çok hızlı artmıştı. Sonra düştü. İşte şimdi ortalarda bir yerde gidiyor. Ama uzun vadede bu... Ekibin kurucuları sözlerini tutarlarsa muazzam bir ekosistemin tokenına sahip olacağım ve o token değerini açacağını tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi bunlar bir yatırım tavsiyesi değil, sadece benim görüşlerim. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım ilginizi çekmiştir. Uzun oldu biraz biliyorum. Biraz da teknik kaçmış olabilir ama bence yatırım teknik olmaya hak eden bir şey. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşça kalın Eğer yapmamışsadırsınız bir like çok iyi olur. O çantına da bir tıklayın ki bundan sonraki videoları kaçırmayın. Görüşmek üzere.